Kovanları naklederken gece naklediyoruz, gece, sabah, sabah açıyoruz. Anaarı da hocam. yok. Anaarı kutuda. İki günde gelsin sorun yok. Yok yok sorun değil. Yaklaşık olarak bir haftaya kadar biz kutuda kargoyla tutuyoruz. Tabii tabii kargo ile geliyor. Ee, biz kutuda tutuyoruz bunları. Bir haftaya kadar tutabiliyorsunuz kutuda. Ama elden geldiği kadar kısa sürede tutmaya çalışıyoruz. Yani bir hafta tutabiliyorsunuz diye bir hafta tutma tutmayın. Yani geldiği gibi kullanmaya çalışıyoruz. Elden geldi. Maksimum süremiz bir hafta. Biz bir hafta sonra eğer elimizde duruyorsa gidip kovanlara koyuyoruz bunları. Daha sonra ihtiyaç oldukça o kovanlardan alıyoruz. Yani küçük kovanlarımız da var. Aynı zamanda anağrı koyduğumuz. Onlara koyup işte ufak nüfuslu lazım oldukça onlardan alıp kullanıyoruz. Kavgoda canlı garantili geliyor mu? Karışmıyor. Garantisiz geliyor. Nasıl? Bu yani kargoda geliyor, garanti kapsamı dışında geliyor. Üzerine yazacak ama canlı makinede. Geziyor, ya. Yok yazmıyor. Zaten şu, şu an bir kargo şirketi taşıyor. O da bazen taşıyor, bazen taşımıyor. Bazı şubesi taşıyor, bazı taşımıyor. O i̇şler Ya yani Bu sene taşıyorlar belki seneye taşımıyoruz diyecekler. O da belli olmuyor. Geçen belki sene başka bir kargo mi? şirketi taşıyordu. Bu sene başka bir kargo şirketi taşıdı. Belki bu, bu önümüzdeki sene o da vazgeçecek. Yani bilemiyoruz. Tamamen kapalı mi gidiyor? Yok tamamen kapalı değil güzel. Onlar tel bir kafes içerisinde duruyorlar. Videosu var onun denk gelirse göreceksiniz videosunu. Ee, büyük dorselerde düşündüm. Paletler üzerinde taşınıyor. İşte bir palette yüzlerce koloni oluyor. Vinçlerle indiriyorlar. İşte çok sıcaklarda hortumlarla su tutuyorlar falan. Serinletmek bir tabii, tabii tabii uçak Avustralya'dan uçakla yolluyorlar. Amerika'ya uçakla gidiyor. Evet çalışma sistemini söyledim ana arıkinin düz olduğunu söyledim e, işçarının ünnyesinin tırtıklı ve hareketli olduğunu söyledim bu e, savunma sistemini söyledim Onun dışında yapısı olarak bir protein zinciri bir e, yani e, kullanılmasında işte alerjik olarak söyledim. Benim alerjim olduğunu söyledim. Değil mi? Yavaş yavaş arı sokarak bunu aşabildiğimi söyledim. Ama bununla ilgili tabii ki hani eğer tereddütü olan varsa test yaptırabilir. Bununla ilgili da Üniversitesi hala yapıyor mu bilmiyorum. A Alerji. hastalıkları ve alerji polikliniğiydi galiba orada hocalarımız hatta daha önceki senelerde bir anket yaptılar o ankette bir toplantı yaptılar arıcılara dediler gelin isteyenler testlerini yapabiliriz ne kadar alerjisi var veya alerjisini tedavi etmeye yönelik çalışma yapabiliriz böyle bir öneri de bulundular ama benim bildiğim giden kimse yok ee, onun dışında işte Tedavi amaçlı romatizmaya iyi geldiği yüzyıllardır biliniyor zaten. İnsanlar kullanıyor. Zehri, toplanım, mu yani? Satılmıyor. Heh, onu da söyleyeyim. Şimdi bunun bir basit bir tuzağı var. Kovanın ön tarafına koyuyorsunuz. Teller var. Tellerin arkasında bir cam var arkadaşlar. Bu tellere belirli frekansta elektrik veriyoruz. Bu elektriği verdiğin zaman arılar gelip bu titreşime karşı bu telleri sokuyorlar. Sokunca Zehir bu cam plakanın üstünde kalıyor. Daha sonra bunu bir kabın üzerinde cam plakayı sıyırıyorsunuz. Toz halinde zehiri alıyorsunuz. İğneler bu sırada kopmuyor değil mi hocam? Kopmuyor. Teli i̇ğneler soktuklar için iğneler. Alır. Sadece zehiri almış oluyorsunuz. Yani İnan arı batırmaya çalışıyor var. ve zehir bırakıyor. Zehiri almış oluyorsunuz. Yani ben yapmadım ama sistemi bu şekilde. Makinası da var elimde. 500 Yok. dolar. Neyi? Ben bu için kullanmıyor ya makine o kadar da zehiri alan yok abi i̇şte makineyi ne yapayım? Ucuz olduğu için maliyeti karşılanmıyor. Neyi ucuz? Yani yani. Alet 4500 dolar ama zehrin kilosu veya gramı. Abi güzel. alet bende var, zehiri alan varsa üretelim yani. Onu diyorum zehiri alan yok. Yok işte. Yani makineyi niye alayım ben yani? <gülüyor> zehir alacak adam yok ki. Yani bunu bir arkadaşımız araştırdı. Makineyi biz geliştirdik de, arkadaşlar geliştirdi de, farklı farklı makineler de yaptılar. Yani bizdeki matikine bir tane akıyor bağlıyorsunuz, pıt, pıt pıt pıt pıt bir kovandan alıyorsunuz. O bir tane makineye bağlıyorsunuz, on tane kovandan alıyorsunuz. Yani böyle geliştirdiler de. Ama pazar yok. İşte bir yerde bulmuşlar, Fransa'da bir ilaç firması kullanıyormuş zehri. Onlar da kendi arkadaşı bir tane aracıymış, onda zaten 500-600 kovan varmış, ondan aldıkları zehir o ilaç fabrikasının ihtiyacını karşılıyormuş. Yani dışa bağımlı değil adamlar kendi içerlerinde bunu karşılıyorlar. Pazar olmayınca zehirin bir pazarı yok. Ha onun dışında zehir hangi maksatla kullanılıyor? Benim yani bu hani temin dedim ya ara ürünleriyle ilgili bir kitapçık vardı, ondaki yabancı kaynaklı bir kitap. <gülüyor> Onda o zaman işte krem yapıldığı, işte kremler şeklinde kullanıldığı veya romatizmal hastalıklı ilaçlarda kullanıldığı diye yazıyordu ama ben de bilmiyorum yani kullanılıyor mu kullanılmıyor çünkü pazarını bilmiyoruz yok. Ama tahminimce muhtemelen işte arı sokmasına karşı bir serumda falan kullanılması için belki kullanıyorlar. Böyle bir şey için onu da kendileri karşılıyorlar. Yani bir uluslararası piyasada bir pazar yok. Arı sütünün pazarı var, balın pazarı var, polenin pazarı var, arı ekmeğinin pazarı var, propolisin para pazarı var. Arı zehrinin yok yani ne bir fiyat veren ne soran var. Onun için yani üretilmesi zor değil. Ama e, onun dışında hani Amerika'da işte kullanım yöntemleri ile ilgili bir şeyler anlatırken onlar işte bir tane firma mesela akupunktur noktaları ve işte ha, şu hastalıkta şu noktalardan sokturulacak diye bu alternatif tıp evet. şeyiyle yöntemler geliştirmiş mesela Amerika'da. İşte ne diyor? Şu hastalıkta Ameryada Şu hastalıkta işte şu akupunktur noktasından sokturacaksınız. Çizelge yapmış. Bir şirkette işte arı bizim ana çiftleştirme kutularımız var ufak. Bunlar şeklinde arılar hazırlıyorlarmış. İşte Amerika'da telefon ediyormuşsunuz. Kargo ile geliyor. Villanızın bahçesine koyuyorsunuz. Oradan işte maşayla arıyı tutturuyorsunuz. Bu noktadan sokturarak tedavi amaçlıyorsunuz gibi bir sektör oluştuğunu söylüyorlar. Onun dışında ha bu bence daha mı Benim kendi yorumumu söylüyorum burada. Hani bir araştırma sonucu söylemiyorum. Arı zehirinin de bir uçucu maddesi var. Bir katı maddesi var. Elektrikli aksamla topladığın zaman uçucu madde gidiyor. Toz olarak kalıyor. Daha sonra bu sulandırılarak gene elde ediliyor. Ama bu Uçucu maddeyi siz sadece e, arayı sokturduğunuz zaman alıyorsunuz. Bana göre direk arı sokturulması daha iyi. Almanya'daki e, firma da alternatif yani şey türkler yani yani yapıyor birisi. Kuyruk sokumundan paraları <gülüyor> kendisi <gülüyor> sokturuyor cümbuzdan. Ve aralar soktuğu zaman iğneleri kuyruk sokumunda kalıyor. Ölüyor yani. 8-10 şey, tane seans seans yapıyorlardı. Hangi hastalar bilmiyorum ama dediğiniz yöntemler yani vardır yani. yani o konudaki uzmanlar fizik tedavi uzmanları falan bunlar bir araya gelip bir apiterapi merkezi kuruyorlar bizde yok ama bu Rusya da var işte Ukrayna'da var Japonya'da var Çin'de var Amerika'da var birçok yerde var bizde yok bizde kurulmasına yönelik olarak işte 2000 yılında falan da bir çalışıldı yapılacak edilecek dediler gene olmadı yapılamadı. Belki tereddüt edildiğinden dolayı da olabilir hani riskli bir şey yani arı sokturulması falan onunla tedavi yapılması falan bu riskli. Ondan dolayı da olabilir bilmiyorum. Ama Yani uluslararası piyasada bir sektör yani. Heh, bunda arkadaşlar Deminkine geleyim Arkadaşlar bakın yumurta. Gördüğünüz gibi. Burada mumla ilgili gene böyle parça parça aklıma geldi. Bakın bir altı gen, Bakın burada. Diğer pete, arkadaki peteğin altı bakın burada. Görüyor musunuz? Bu merkez şu birleşme noktası arkasındaki şuraya denk geliyor. Bu da peteklerin içerisinde hafif bir bombelenme sağlıyor. Yani işi abartarak göstersem bir göz böyle bir gözde böyle bakın. Bu da peteğin böyle bombeli bir yapı almasını sağlıyor. Hem alana genişletiyor, yüzey alan genişlemiş oluyor. Hem peteklerdeki yapıyı tam olarak oturtmuş oluyor. Bu tabii bazı araştırmacılar, bazı kaynaklarda gördüğümü söyleyeyim. Kovan içerisinde haberleşme sisteminde frekanslar kullanılıyor. Bazı araştırmacılar bu frekansların bu altıgenlerdeki titreşimlerle diğer tarafa iletildiğini de Bizim burada en önemli görmemiz gereken şey arkadaşlar yumurtalar bunlar işçi arı yumurtaları Çünkü bulundukları gözler işçi arı gözü eğer ana arıda bir normallik yoksa göğsüz yumurta atmıyorsa bunların hepsi işçi arı ve yumurtaların hepsi ana arı sağlıklı bir şekilde yumurtluyorsa peteğin tam orta kısmında yani altıgenlerin altı tam merkezinde yumurtlandıysa evet doğan arı sağlıklı bir şekilde yumurta atıyor kaç demek Arkadaşlar at soyat imza Ü görsel, yani kaç yumurta mı? Evet. Kaç günlük yumurta? Evet. Çok. Yumurta birinci gün diktir arkadaşlar. İkinci gün 45 derecelik açı, üçüncü gün tam yatar. Üçüncü gün sonra çatlar. Yani bunlar muhtemelen bana yan gibi duruyor. Yani 45 günlük bir açıyla, iki günlük yumurtalar. 45 derecelik, evet 45 günlük. Fazla mı? Şimdi karıştıracağım mı? Daha net olanlar da olabilir ama yine biraz gözüküyor bakın. Şunlar artık çatlamış kurtçuk haline gelmiş. Şunlar ve kurtçukların zemininde arı sütleri konulmuş. Beyaz beyaz. Beyaz beyaz. Biraz daha net çıkan da vardır diye hatırlıyorum. Evet şunlarda daha net bakın. Daha ileriki yaştaki kurtçuklar bakın. Bakın. bir petek gözünde arkadaşlar bakın bal depolanmış bir petek gözünde polen var komanın giriş kısmı bu bir oğulmuş detaylı anlatacağım. Anarı, anarı. Burada bir arkadaşlar anarı var. Ve sırtındaki damgası 61 numara. Yok, numarası. İşaretlemişiz. Arkadaşlar uluslararası olarak anarı belirli renklerde işaretleniyor. Yani Beş çeşitli rengimiz var. Bu beş çeşit renk dönüşümlü olarak kullanılıyor ve dünyanın her yerinde aynı renkler. Beyaz, sarı, kırmızı, yeşil, mavi. Gene dönüyoruz. Beyaz, sarı, kırmızı, yeşil, mavi. Bu senedeydi. neydi? Ben de sana soracaktım. Sen bana sordun. De, Beyaz mıydı? Kırmızı. Niye hocam? Kırmızı değildi neydi? ya. Niye? Yani, de e sarı Sarıydı. Sarıydı. Ben aldım ama görmedim. Beyaz, sarı. Sen gönderdin bana. Ya ben sıkıya hangi renk gönderdim diye mi hatırlıyorum? Ben hatırlasam zaten sana sormak. Şimdi e, Şimdi beyaz sarı bu sene kaçtı? 2017. bin Bir Sarıydı hocam. Sarıydı sarıydı. Yok sarıydı da şeyi hesap ediyorum. 2017 beyaz satıldı. Kırmızı gelecek. Birlikte evistan satılacağım. He? Renksiz de satıldı canım. Onun bir rengi yok zaten. Hocam bir kere işaretiniz her sene aynı arıyormu? He? Renksiz de satıldı canım. Onun bir rengi yok zaten. Hocam bir kere işaretiniz her sene aynı arıyormu? Rengi değişti mesela 2 yıl kovanda durdu. Yoksa üretim yılıyla ile alakalı ağzına? Tabi tabi üretim yılı. Yani bu ben şimdi gittim bir yerden ara aldım. Satın aldım. Kovanda gördüm. Ya işte bu anarı düzgün yumurtluyor mu yumurtlamıyor mu? Baktım tereddüt ettim ana gördüm. Rengine baktım hangi renk? Mavi. mavi. Abi ben bu sene sarı kullandım ya. 2017, 2016, 2015. 2015'in ana arısı. Biz ana arıyı genelde 2 yıl verimli olarak kullanıyoruz. 2 yıl sonra değiştirmeye bakıyoruz. Yani bu e, tabii ki burada öncelikli olarak rengi değil. Öncelikli olarak yumurta düzeni. Demin gösterdim ya yumurtalar atmış. Onlar belirli düzende olacak. Bunları zaten anlatacağım size. Öncelikli olarak yumurta düzeni. Yumurta düzeni iyi ise karar veririm orada. Ben ya bir sene daha bunu kullanayım. Yok kullanmayayım. Bunu değiştireyim. Sorun çıkartmışsın. Neden? Şu da var. Ya ben şimdi sarı kullandım. Ama Nisan ayındaki de sarı ee, yıl sonundaki üretim de. Haziran ayındaki de sarı. Temmuz-Ağustos'taki de sarı. Değil mi? Ağustos'ta ürettiğim bir Miyanarı bana o sene benim göstermedi ki daha bir sonraki sene gösterecek. Ama ben onu sarı damgaladım zaten. Şimdi onun için ana arının yumurta düzeni önemli olan. Sezona başladım, sezonu ilerliyor, çerçeveyi çıkarttım yumurta darmadağın. Düzenli bir yumurtlama yok, düzenli bir gelişim yok. Yumurta düzeni bozuk yani bu ana arıdan kaynaklanan bir problem olduğunu gösteriyor. Ben o ana arının sarı damgalı olmasına bakmam ki ben onu değiştiririm. Çünkü Bu verimsiz bir üretim döneminde de üretilmiş olabilir arı bir sakatlıkta geçirmiş olabilir kışın bir enfeksiyonda kalkmış olabilir benim yaptığım ilaçlamadan dolayı da etkilenmiş olabilir Bununla ilgili bir sürü alternatif var ama sonuçta on arı verimsiz Ben o anarı değiştirin rengine bakmam yani. burada renk bana bir kriter gösteriyor Evet hangi yıl üretildiğini gösteriyor ama benim için önemli olan yumurta düzeni buna dikkat edelim düzene bakacağım Bozuk, atacak değilse kalacak. Bundan o çıkıyor. Sonu birle biten, altı ile biten yıllar, 2 ile 7 ile, üçte sekizle, dörtle dokuzla, beşle sıfırla biten yıllar. Renklerde beyaz, sarı, kırmızı, yeşil, mavi. Tamam. Beyaz var Abi var çok arkaya oturmuşum, <gülüyor> buraya gelsene ya. Tamam. <gülüyor> Dur tahtayı getiriyorum. <gülüyor> evet, beyaz. Ee, sen arada bakın hemen yazman gerekmiyor ya. Şimdi bu mavi bu fotoğrafta neyse. Yani bunun 5 ile 0 biten yıllarda olduğunu biliyoruz. Yani biz şimdi eğer 2018'e giriyorsak bu hangi yılın olabilir? 2015'in olabilir dev arkadaş yani orada almıyoruz. Sen ana arıyorum ben erkek arıyorum. Hocam benim köldürüm hemen görüyorum diyor. Yolda buldum bir tane hocam yolda. Ana aradım hocam. Yazayım da yakaptım lan yani. Hadi gittim arı yaptım onu. Hangi olur? Şey, Vallahi çimende buldum ben. Çimende buldum miden. Benimki de bu ya. Ya madem söyledin. Artık olmanın oluyormuş. Arkadaşlar bu da hangi dönem? Kuluçka süresinde. Pupa. Kapatılmış. Besleme işi bitmiş. Bakın. Komple pırıl pırıl. Bu i̇şte kupa evresi. Hangi arılar? işçi arılar. Hepsi petek yüzeyi hizasında. kabarık değil. Kabarık olan var mı? Burada yok. Maşallah o ya. Pırıl pırıl. Arkadaşlar şimdi Aha. burada da Bakın şu petek hücrelerin hepsi renkli renkli olanlar içlerini görebiliyor musunuz arkadaşlar? Hepsi bunlar polen. Depolanmış. Ne olmuş ismi? Ara ekmeği. Ara ekmeği stoklanmış. Parlak olanlar baktığın zaman bakın şöyle parlak olanlar. Şuradaki gibi. Parlıyorsa canım gibi bunlar bal stoklanmış, gıda stoklanmış. Veya şerbetle besliyorsanız şerbette stoklanmış olabilir. Ana burada. Değil mi? Evet. bu ne yapıyor burada? Yumurta atacak yer arıyor. Ana arı nerede? Evet. Burada. Bu kim? Erkek. kim? erkek. İki tane. O da ana Ne oldu? Hani <gülüyor> görüyordum Patlı iki tane. Ona da dikkatli görüyorum. baktım ama. <gülüyor> Arkadaşlar bu kovan farklı bir kovan. İki tane ana arı geziniyor. Bu her zaman olacak bir şey değil. Aynı. Öyle denk gelmiş. Neden denk geldiğini de söyleyeyim. <gülüyor> Bu şimdi sonbaharda bir tane kovanı ana arısı yumurta atmıyor diye sikeyledim yani. çerçevelerini dağıtıyordum. Dağıtırken ben sikey demişim. O ana arı düşmemiş, götürmüşüm öbür kovana koymuşum. Bahar geldi. Kontrol ediyorum baktım bir tane işte bir tarafta ana arıyı gördüm. Geçndim, Bir baktım öbür tarafta da lan biri damgalı ya. Doğru. Bu tarafta damgalı arı gördüm. Geri gittim oraya baktım. Da orada da ana var. Yani bu sonbahar döneminde arılar birbirini bazen kırmazlar. Yani birleştirdiğiniz zaman hemen karışır. Karışmış ana arı da karışmış. İkisi de yumurta atıyordu. Daha sonra takip edemedim hani biri çıkıp oğul verdi mi, vermedi mi, birik diğerini kesti mi veya bakmadılar mı onu bir şey diyemiyorum. Ama bu ikisinin de burada kesilmesi normal değil de normal ekstra durumlar yani her zaman olacak şey değil. Lazım. Durmaması lazım zaten şeyine göre. Değil mi? Yani biri birinin, birinden biri kovanı avutulması lazım. Tamam tabii. tabii. Denk ya denk şimdi anarı hayatını anlatacağım. arılar üretim döneminde esasında birbirleriyle dövüş etmezler. Yani bu anarı diğer anarı kabul etmemezlik etmez. Dışarıdan gelen anarı işçi alır kabul eder. Yani o bir ana arı dışarıdan gelmiş gözüyle bak. O bir yabancı arıdır, kovana girmiştir. Onu atarlar öldürür kovanın önüne. Kovan yani kovanın önüne atarlar zaten o ölür. Yani o bakı, bakım olmadıktan sonra hayatta kalma şansı yok. Ama o sonbahar döneminde katmışız, karışmış ya o kovana kaynamış o. O da geziniyor, öbürki de geziniyor. Ana arılar birbirini kesmez bu dönemde. Yani üretim döneminde birbirini kesmiyor. Ana hayatını anlatırken göreceksiniz ikinci o farklı bir şey yani hormonel bir sistem o. Ebat olarak büyük bir yapıda değil mi? Yok bu o çerçeve değil ya. Çatı ve eski hocam zaten değiştirmen lazım. bak işte bak şurada şurada acaba köşeyi de köşeyi sen, sen, sen, senin tarafına giriyor. var. Sol aşağı köşeyi. aşağı köşe. In. İl. İl. Sağa, sağa, sağa geri Orada. Orda oh. evet. evet. Bu Sağda da var. Sağda da var. Tam ortada var. Bu ama o orta kovan değil yani. Ocağımistik. Ah şayet burada da Tamam da yukarıda, yukarıda var. Tamam da yukarıda var. Sağda. mucize i̇şte işte ortada var. Yok i̇şte o anare değil. değil. bu ne? O o Sağda Sağda sağda, sağda. o değil, değil değil. Yok bu değil. O yanmış ya. Tamam. sağda Arkadaşlar. ya. Bakın bu zayıf bir arıda kuluçka alanı bu pupalar, kapalı yavrular, kurtçuklar, açık yavrular. Şu kısımda da yumurtalar vardır. Ama açısı açısı doğru olmadığı için petek gözleri için çok net gözükmüyor. Ve üst kısımda bakın polenler, Ballar Depolanmış Bu esasında örnek bir çerçeve olarak değil hani konum Arının kovan içerisindeki konumunu göstermek bakımından bir şey. Yani aşağı tarafta kuluçka, yukarı tarafta dudağı bulunuyor. Genelde baharda mı böyle oluyor canım? Yoksa bu er, bu zayıflığı mı? Erken baharda bu. Heh, şurada. Tabaktını Şunu söyleyeyim. Bu bir çizelge. Ee, bu araştırmacı bakın, gayet güzel almış. Eksi 40 santigrat derece arı salkımı ölür. 4.44 santigrat derece yalnız arılar yalnız kalırsa ölür yalnız kalan, bireysel olarak kalan arı ısıda ölüyor. 5,5 santigrat derecenin altında arılar uçamaz. Kasları yeterli sıcaklıkta değildir. 10 santigrat derecede yavru gelişimi durur. İşçiler uçamaz. 10 santigrat derece ve altındaki sıcaklıklarda işçi uçamıyor. Yavru gelişiminde, yavru yüzeyindeki ısı da 10 dereceye düşüyorsa pete, yavru peteni, oradaki gelişimde duruyor. 14 santigrat derece yaklaşık olarak arılar salkım oluşturmaya başlıyor. Yani toplanmaya başlıyorlar. Bir yere birikmeye başlıyorlar. 16 derece ve altındaki ısılarda erkek arılar uçamıyor. 20 derece ve altındaki ısılarda kraliçe arı uçamıyor. 29,5 dereceli yavrusuz kış salkımındaki merkez sıcaklık arkadaşlar. Yani salkımındaki merkez sıcaklık 29,5 derece. bu yavrulu sıcaklığı bu yumurtalarda ve genç arılarda 35 derece yaklaşık olarak arkadaşlar Evet şimdi bu gelişimini yazarken dedim ilk hani İlkbahar gelişiminden de bahsettik yavaş yavaş burada Şimdi bahara çıkmaya başladık, kovanı açmaya başladık. Bakıyoruz içeride ne var? Kovanda fazla çerçeve var mı? Varsa bu çerçeveleri bir kenara çekiyoruz önce. Ondan sonra içeride bulunan çerçevelerde iptal edilmesi gereken çerçeveler var mı? Bunu kontrol ediyoruz. Ondan sonra koloninin yeterli gıdası mevcut mu? Ya Küflenmiş olan olabilir, kırılmış olan olabilir... Teli işte kopmuş, yamulmuştur, çıtası kırılmıştır. Bunlar yavaş yavaş, evet Nisan aylarında yavaş yavaş, yavaş. Yenisini koyacağız onları. Tabii, Zaten çerçeve koyacağız geliştirdikçe onları yavaş yavaş kenarı kısımları almaya başlayacağız. Onlar yavaş yavaş elden çıkacak ama buna karar vermemiz lazım önce. Bu karar aşaması bu. Anağrı Var mı? Kaç yaşında? Verimli mi? Yavru düzeni iyi mi? Yani ana arı düzenli yumurta atmış mı? Düzenli yumurta attıysa belli blok bölgelerde belli miktarda yani bir blokta yumurta varsa bir blokta pupa olabilir. Yani kovanın içerisinde yok parça parça değil. Ama parça parça atmış, işçi arı yumurtlamış. Pupa çerçevelerinde erkek arıyı gördüğümüz zaman söylediğim daha şişkin duruyor. Aralarda erkek arılar yumurtlamış. O zaman tereddüt ediyoruz. Veya akabalık düzeyi yüksek olanlarda dediğim ya boşluklar oluyor. Bu problem gözüküyor. Tereddüt ettiğimiz zaman işaretliyoruz o kovanları. Yani yapacağımız uygulamalar ne? Not alabiliyorsanız not alabilmeniz önemli olan. Onun dışında mesela şerbetleme yapıyoruz, besleme yapıyorsak bu arıya daha fazla verilmesi lazım. İşaretliyoruz o kovana. O kovana verilmemesi lazım. Genelde hani işaretlemede verilmeyecek olanlara çıta koyuyorsunuz mesela, verilecek olanlara taş koyuyorsunuz üstüne. Gibi basit uygulamalar veya işte iki kişi, üç kişi çalışabiliyorsanız not almanız veya vaktiniz varsa nota. Şimdi ben kendi arıcılığımda yapamıyorum. Niye yapamıyorum? Çünkü bakın bugün Kaçta çıktım? Üçte. Üçte çıktım, koştur koştur Samanlı'daki arılar gittim. Oradakilere hemen kek koydum, ufak ufak şerbetle baktım. Oradan atladım hemen Hacı Mehmet köyündeki arılara gittim. Oradakilere hemen üstün körü baktım, hemen geldim. Yetişmiyor yani. Bir de o sırada da hani neredesin diye bir sürü arayan oldu yani. Dükkanda mısın, değil misin? Yani bu koşturmaca da yetiştirmeye çalışıyorum. Bir de not tutma şansım yok çünkü zaten... Yarın da güzel hava. Pazar günü yağışa dönecek zaten. Bitecek ondan sonra. Başka yap, bir şey yapma şansım yok. Ee, ama hani yapabiliyorsanız kayıt tutabiliyorsanız bu çok daha sağlıklı. Yani kovanların numaralı olması, hangi kovanda kışa girerken ne vardı, baharda neler yapmanız lazım, neler planlıyorsunuz bu sizi rahatlatacak bir çalışma. Ee, verdim. Şey hazır verdim ama koyu. Şimdi kolonide yeterli gıda var mı gene işte dediğim gibi işaretleriz, beslenecek olanlar. Burada genel bir kanaat getiririz. Yani bazen öyle olur ki bahar döneminde ya bunda balaz ama öbürkünde fazla çerçeveler var. Bağlı çerçeveler o bağlı çerçevelerden buna bir iki tane koyarız. Yani rutin şerbetlememizi zaten yapacağız yani. O hepsine belirli bir düzende besleme yapacağız. Şu gelişimi sağlamak için. Ama birinde çok ballı çerçeve var ondan ona takviye yapabiliriz. Veya bunları alır korunaklı bir yere kaldırırız. İhtiyaç oldukça buradan kullanırız. Bunun gibi kararlar sizin arıcılık şeklinize göre karar vereceğiniz şeyler. Yavru düzeni iyi mi? Eğer de değilse ee, ana arının değiştirilmesi mi lazım? Ana arının bazı kovanlarda ya bu kovana yeniden ana arı koymak yerine bu arıyı başka kovanlara dağıtmak daha mantıklı olur. Çok zayıf bir koloni var. İki çerçeve zaten diğer arılar yürümüş. 5-6 çerçeveye gelmiş. Bu arı yürümemiş. Artık eminsiniz ana arıdan kaynaklı. Hadi bunun ana arısını değiştirin. O ana arı tekrar yürümeye başlasın. O kovanı yetiştirmeniz zaten zor olacak. Onun yerine o kovanı diğer kovanlara birer çerçeve birer çerçeve Zaten iki çerçeve olunca bir çerçeve bir kovan, iki çerçeve bir kovan Olarak dağıttığınız zaman sorun ortadan kalkmış oluyor. Ama doğal olarak, psikolojik olarak şöyle düşünüyorsunuz. Yani kovanı varlık olarak düşündüğünüz için ya bu arıyı adam edeyim, bu bir arım daha olsun. Ya bu arıyı dağıtın. Ondan sonra gidin güçlü arınızdan iki üç çerçevelik sağlıklı bir arı bölün. Bir arınız daha olsun yani. Bu zor bir şey değil ki. Ama başta Tabii tabii çerçeveyi, çer... Biliyor arı... Biliyor koku bileyim. kullanıyoruz. Kokular kullanarak birleştiriyoruz. Sonbaharda da benzer şeyler. Yani sonbahar kontrollerinde de var. Onda da öyle. Yani iki çerçevelik bir arı var. Ana arısı zaten problemli. Yani insanlar o ana arıyı değiştireyim diye mesela ana arı soruyor. Soruyorum kaç çerçeve var? İki çerçeve var. Abi ana arıyı öldür diğer arılarına kat diyorum yani. Ya bir arı daha olsaydı iyi diyor yani. <gülüyor> ya o arada senin yani başkasının arısına e kalkıyorsun ki. Şimdi e, o iki tane evet. Oradan tekrar başka yere aramıyorlar evet. Şimdi evet yani bu kovan bu kovanın arısı burada bir kovan var burada bir kovan var burada bir kovan var. Bu kovanın arısını dağıtacağız. Tabii ki ara meradan çıktığı zaman geldiğinde aynı yere geliyor. Bu kovanı alıp buraya koyduğunuz zaman gene arı eski yerine geliyor. Kovanı burada durmuyor. Ona söylemiş olayım söylemediğim için. Şimdi bu kovanı alıp iki çerçevelik bir çerçevesini başka bir araya bir çerçevesini başka bir araya dağıttık. Bu iki yandaki kovanı yanaştırıyoruz birbirine. Bu kovanın arası eğer meraya çıkar gelir buraya kendi kovanını bulamayınca ya bu kovana ya bu kovana giriyor. Dolu geldiği için kabul ediyorlar. <gülüyor> boş geldiği zaman siz o çerçeveleri bir yerde silkelerseniz arılar gayet normal olarak meraya gitmeden boş olarak geliyorlar. Boş olarak geldikleri zaman bu kovanlar almıyor. Silkeleme yani. Silkelemeden. Bu kovanın bazen iki kovan yan yana bir kovana diyorsunuz ki bu kovanın Ana arı kaybetmiş tutmaya çalışmış ana arı yok piyasada. karar veremiyorsunuz sezon bal sezonunda da çok yakınsınız ya bunda tarlacı da var diyorsunuz ama bu zaten bal yapamayacak bari diyorsunuz ki bunun tarlacısı bu kovana çalışsın hiç olmazsa bal taşısın bal var bera bu kovanı kaldırıyorsunuz başka bir tezgah koyuyorsunuz bu kovanı da kaydırıyorsunuz ikisinin ortasına bunun zaten kendi arısı buna çalışıyor. Onun araları bal akımı başlayınca gidiyorlar bal topluyorlar geliyorlar buraya ilk baş girmiyorlar koku farklı eğer yoğun bal gelmiyorsa yoğun bal geliyorsa zaten bu da bal kokuyor ya direkt zaten alıyorlar evet yok yok bal bal döneminde de yapabilirsiniz diye söylüyorum bunu. yani bal döneminde de bu kaydırmayı yıl içerisinde farklı tekniklerde hep yaparız. Yani bir kovanı gözden çıkarttığımız zaman ortadan kaldıracaksak tarlacısını önce bir ko yandaki kovana kaydırırız. Ondan sonra diğer grubu da ufak ufak dağıtırız veya işte müdahale edeceksek ona göre müdahale ederiz. Ama ana gaye dediğiniz gibi şey. kendi yerine bulunduğu ortamda fazla sağa sola Koyuyorsak bir yere getirdik, yerde kalması Tabii gelir. tabii şimdi 10 tane kovanız var. Ama dediniz ki ben şuraya koyayım araları. Burası çok iyi olmadı. Böyle kaydıra kaydıra oraya gidiyorsunuz. Her gelen tarlacı sağdakine kayıyor. Her gelen tarlacı sağda kayıyor. en bu taraftaki kovan kalabalık. Bomba gibi arı alıyor Öbür taraftaki hep gidiyor. Millet kimse geri gelmiyor. O cılızlaşıyor. Bu sadece sizin kaydırmanızla da olmuyor. Mesela bir bulunduğunuz konumda eee Sürekli rüzgar alan bir yer mesela. Hep bu taraftan rüzgar alıyor. Bizim üniversitede vardı mesela. 10 tane hoca da dedi ki ya yedek aralık yapalım. Yedek aralık yaptık. Şimdi Uludağ Üniversitesi'ne herhalde gitmeyen yoktur. Şimdi e, otobandan çıkıp Görükle tarafından giriş yapıyorsunuz ya. O kapanın tam yanı o zaman yoktu otoban falan. O tam yanında bir kavaklık vardı. O kavaklığın altına yedek aralık yapmıştı hoca. Orası da bu Asfaltın olduğu taraftan deli gibi rüzgar alıyor. Hep su dolu olurdu. Biz çizmelerle falan çok çizme bıraktığım oldu orada. Çizmelerle gidiyorduk. Her sene 10 tane arı sokuyorduk. O asfalt tarafındaki kovanlar hep sönüyordu. 2 tanesi, 3 tanesi kışın sertiğine göre. Bu taraftaki kovan gümbür gümbür. <gülüyor> yani kışın bile fark ediyordu yani. Sonbahar daha bile tarlacı kaydı için. Hem de bal getiren arılar hep en baştakine doluyor. Bu taraftakiler aç kalıyor gariplerim. Bunlar sönüyor. İki tanesi, üç tanesi. Bu taraftakiler kalabalıklaşıyor. Bölgede yoğun rüzgar olduğu zaman da fark eder. Yani yatay olarak. Kaydırmamak evet, Kaydırmamakta fayda var. Ee, yani o etekleri sağdaki ve soldakinin dışında 10 metre ilerideki... Kovanları. Kovan şey, o iki dağıtırken... <gülüyor> Kovana da koysak olabiliyor mu? Tabii tabii oluyor. Hiçbir sıkıntı yok. Oraya koyabiliriz. Kovana farklı yere koyabiliriz. Onlar çıktıkları zaman muhakkak eski yerlerine tarlacılar gelecek. Kovan içi çalışanlar orada kalacak. Ama tarlacılar Mera'ya çalıştıktan sonra ikinci uçuşunda kovanın bulunduğu yeri öğreniyorlar dediydim yani. Polarize ışıkları, güneşin konumuna göre ve saate göre polerize ışığının hareketine göre kovanın mevkiyesini öğrendi. Tarlaya giden arı her dönüşte o mevkiye gelecek. Şimdi kışında yazında, şimdi mesela kışın diyoruz, Aa, kış ayındayız yani. Bir hafta önce ya hava soğudu, bundan sonra arı eski yerine gitmezdiniz. Kaldırdınız, başka bir yere aldınız. Tarlacı gitti mera'ya, hop eski yerine gelecek. Tarlacılar meradan dönüşte eski yerine. Yeni tarlacı olanlar... Her çıkarken kovana dönük gittikleri için bazen eski yerlerine dönmez, tekrar orada çalışırlar. Yani onlar daha merayı yeni öğreniyor ya, her çıkışta bir bakınırlar giderler. Ama eski tarlacılar mal çıkış yaparlar. Yani nereden çıkıp gittiklerine bakmaz ama dönerken hep aynı rotayı ararlar. Ondan dolayı onlar hep kayma yapacaklar. Yani mecbur kal işte şimdi sen yana doğru kaydın zaman bu taraftaki kovanlarına yığılacak arı. Ama tek başına olduğu zaman mesela burada fikir üretmenize fayda var. Ben şöyle bir şey yaptım mesela benim Ocak ayında geldiler. İşte koyduğum yer neydi? Koyduğum yer belediyenin yoluymuş. Bir ön tarafı tarlaymış. Biz muhtara sorup hani koyduk. Belediye de o yol alanına şeyi bir inşaatın harfiyatının dökülüp oraya biriktirilmesine izin vermiş o inşaatçı yine. Ondan sonra adamlar geldi Ocak ayında dediler ki kamyonlar arkamızdan döke döke geldiler oraya yasa adamlar dedi ki burası yolmuş kardeşim biz bize belediye dedi buraya dök. Ya dedik olmaz hani yola falan dökülmez. Harfiyat mı götüreceğiz? belli bir, Ben anlamam dedi yani belediye böyle dedi. İyi dedik biz de kaldıracağız arayı. Şimdi kaldıracağım öne alacağım ama arılar şaşıracak. Hava da güzelleşiyor. Kapattık kovanların ağzını. Arıları direktman akşam ön tarafa aldık. Açmadık. Açmadık ama adamlar da harfiyatları dökünce eski işaretlerin hepsi ortadan kalktı. Şimdi arı kovanın yerini ezberlerken, burada taş var, burada ağaç var, burada set var, yanında bu kovan var, yanında şu kovan var, fotoğrafı çekiyor, onu arıyor geldiği zaman. Şimdi kovanın yeri değiştiği zaman şunu yapıyor arı. Geliyor kovan yok. Toprak yığını var. Bir kademe geri gidiyor. Verinin bir geri verisine gidiyor. Polarize ışık evet böyle geliyor. Şu ağaç buradaydı, evet uyuyor. Kovanın burada olması lazım. Ama yok. Bir geri daha gidiyor. Tekrar diğer verileri değerlendiriyor. Bir bakıyor. Burada bir kovan var. Bakıyor. İçerideki koku kendi aile kokusundan giriyor. Çünkü diğer şekiller. Ama diğer şekillerde uyduğu vakit hepsini gördüğü için o sabit orada arıyor. Gelenler de orada bir topak oluşturuyorlar. Onun için kaldırdıysanız mecbur kaldınız. aynı hizada geriye doğru veya öne doğru kayma yapabilirsiniz. Geriye doğru veya öne doğru kaydığınız zaman bile tezgah verilerini ortadan kaldırın. İşte taşları, işte örtüleri tezgah koyduysanız tezgahın şeklini şemalini ortadan kaldırın. Bir görüntüyü değiştirin yani. Arı bir sonraki veriye gitsin. Veriye bir sonraki veriye gittiği zaman ya yani bir sonraki görüntüye gittiği zaman kovanı orada görebilsin. Benim yaptığım taktik bu. Yo buluyor. Bir dönüyor tekrar çevreye bakıyor ama ya işte bugün bulamadı yarında yağmur yağdı mesela. Döküldü abi gitti. Peki, nasıl için Şimdi 5 kilometreden uzak bir alanda yer değiştirdiğimiz için kullandığım eranın dışına çıktık ya o zaman sıkıntı yok. Şimdi bazen hani ne kadar alan gelir, biz 5 kilometre alan Uza, uzağa arı götürmeye çalışıyoruz. Ama bunda bile bazen kayma yapabilir. Dedim ya verimli çalışma 3 kilometrelik alan içerisinde. Bazen 1 kilometre ileriye gideriz hiç arı kaymaz. Denediğimiz vardır yani. hem şimdi iki arılığım arasındaki mesafe kısa yani 2 kilometreden kuş uçuşu yakın ama arada daha var. İki arılıktaki arıların da çalıştığı meral tamamen farklı. Yani arada daha olup buradaki arı bu meraya çalışıyor. Buradaki arı bu meraya çalışıyor. Ama buradaki arı bu meraya çalışıyorsa siz şimdi kovanı getirdiniz buraya koydunuz. Sabah çıktı arılar bu meraya çalıştı tepedeki. Bu merada çalışan önceden de buraya çalıştığı için buradan eski yerine gelecek. Evet taşıma da o zaman sıkıntı oluşacak. Onun için hani, biz ne yapıyoruz? Önce hani bir iki kovan götürdük. Ertesi gün kovanları aldığımız tezgahlara baktık. Gelen giden var mı diye. Baktık hava güzel. Gelen giden yok. Demek oradaki mera yetti ona. Buluyor oradaki mera'yı. Yani yüksek daha sırası olduğu için vadi hava akımı farklı. Orayı kullanıyor ara. Öbür tarafa gerek duymuyor demek ki. Tepenin öbür tarafına çalışmıyor. Çalışmayınca sıkıntı olmuyor. Kovandan çektiği zaman direkt kovan arkasına da geçer mi? Şunu yani direkt Neye doğru mu yapar? Yok yok her tarafa. Dört bir tarafa çalışır. Uçuş tabii. Üç, her tarafa çalışır. Artı şey sıcak hava akımlarını kullanır. Bütün uçan canlılar gibi. Evet, evet. Vadi. O, bir yerden bir yere taşırken ne kadar arı kalır? Yani burayı aldık götürdük. 20 kilometre 30 veya 50 kilometre. Arıları taşırken akşam. Kalan, akşamdan kalan arı ne kadar kalır? Olun, kaç tane? Bu ne kadar nüfustaki arıyı kaldırdığınıza bağlı. Şimdi iki katlı arıda da kalan miktar farklıdır. İki çerçeve da kalan miktar farklıdır. Evet, Katlıda çok... Katlı çok kalır da kalan arıyı önemsemeyiz biz. Kalan arı bir de tarlacı. Yaşlı tarlacılar kalır çoğunlukla. Yani o merada çiçeğe gittikten sonra havanın kapatıp uçamayacak duruma gelen arı merada kalır. Yani 50-60 kovan kaldırıyorsunuz. Bazen yarım kovanlık arı kalıyor geride. Bazen iki kovanlık, 3 kovanlık arı kalıyor ama o kovanların içerisine koyduğunuz şey, kadro koyuyorlar, yavru koyuyorlar, ana koyuyorlar falan ama o kadro çabuk tükeniyor. Yani benim kendi görüşüm o kalan kadro çoğunlukla yaşlı tarlacılar olduğu için bir hafta sonra tükeniyor arı kalıyor iki çerçeve zaten. Zayıf arı koyulursa o zayıf arı bir haftada biraz daha toparlıyor. O daha iyi oluyor. Yani zayıf arılar kalabilir. Burada taşınırken zaten söyledik madem taşınırken mesela mecbur kaldıysak ya işte <gülüyor> karşılaşılan şeyler. Hani Burada bahçeniz burası burada arınız var 10 tane ama şuraya bir tezgah yaptınız, arıyı oraya almak istiyorsunuz. Tarlacı geri kayacak mı? Kayacak. İşte erken dönemde ben şahsen şunu yapılmasını tavsiye veriyorum. Yani bütün arı kendinizin. 5 arıyı bir grup taşıyorsunuz her iki arının yanındakini taşıyorsunuz zayıf olanı geri bırakıyorsunuz bu arı gidince tarlacılar buraya kayınca bu arı güçleniyor o arıyı besleme yaptığınız dönem ya o arada tarladan bal getirmemesine sıkıntı yok bakıyoruz zaten bu arı güçleniyor kaldı beş arı beş arının üçünü daha taşıyorsunuz oraya ikisi kalıyor o ikisi de güçleniyor İki tanenin bir tanesini taşıyorsunuz tek arı kalıyor o tek arıyı kapatıyorsunuz. 5 kilometre alan dışına götürüyorsunuz. 10 gün kadar orada çalıştırıyorsunuz. 10 gün sonra getiriyorsunuz. Tekrar oradaki yere koyuyorsunuz. Buradan tezgah kaldırıyorsunuz. Böylece 10 arıyı taşımıyorsunuz. Bir tane arı taşıyorsunuz. Sorun ortadan kalkıyor yani. Basit bir yöntem. Yapılabilir. Hani Bal döneminde de bazen temin dedim ya. Bal döneminde de ya yani arılarınız var ama işte istediğiniz gibi geliştiremediniz. Hepsi kalpli kalabalık olarak gelmedi. Ya bal getireceğini şüpheli. Diyorsunuz ki ya ben hani bir grup arıyı seçeyim onlar daha çok bal yapsın. İşte zayıf olanları bu sefer zayıf olanları kaldırıyorsunuz. Güçlü olanları bırakıyorsunuz. Güçlü olanlara tar tarlacı takviyesi olmuş oluyor. Tarlacılar meradan sürekli bal getirecekleri için yoğun bal depolaması oluyor bunlar. Bu hep kovanın kendi yerini sabit bilmesinden kaynaklanan farklı yöntemler. İki kovanı taşıyorsunuz. Bir kovan kalıyor. iki kovanın tarlacısı da buna katılıyor. Üç kovanlık tarlacı oluyor içeride. Meradan bol miktarda gıda gelişi sağlanmış oluyor. Yok başında değildim hocam. Herhalde dışarıdan arı gelmiş. Bu kadar arı dönmüş artık. Herhalde. Tabii tabii. dövüş olmuş olabilir. Arkadaşlar hastalık kontrolleri onları da hastalıklar konusunda anlatacağım. Belirtileri, tespitleri hastalıklara karşı müdahaleler. Bunlar gene ilkbahar ayında kontrollerimizi yapıyoruz. Hastalıkları erken tespit ederseniz yani bir kovanın iki çerçevesinin komple yavru üşütmesi var. İki çerçeve yavru üşütmüş olabilir. Ama bir çerçevede şöyle blok halinde yavru üşütmesi görmeniz var. Yani siz bunu ufak bir alanda etki etmişken görürseniz buna tedavi amaçlı erken dönemde müdahale edersiniz. Yani ilk baharın erken döneminde. Ama müdahale etmediniz. iki ay geçti bu yayıldı. Veya bir ay geçti yayıldı. Bal dönemine girecekken bunu tespit ettiniz. Hiçbir anlamı yok. Sezon gitti. İlerlemiyor. Zaten. İlerlemiyor duraksıyor zaten. Belirtilerini söyleyeceğiz zaten. Ama... Hastalığın erken tespit edilmesi, gene varova ilaçlamalarının periyodik yapılması. İlkbahar döneminde varova ilaçlamalarını yapıyoruz. Varova arı kenesi dediğimiz, diyebileceğimiz bir, genelde bit olarak denir ama bit değil. Arı biti diye eskiden bir böcek vardı, akar. O arının balını ortak olurdu sadece, bitti. Gerçekten ama varova gelince varova arı kenesi. Bu arının kanını emerek yaşayan bir böcek. Bunun ilaçlamaları yapılınca bit ortadan kalktı zaten. Bit diye bir şey kalmadı. Çünkü bit yavru gözünde falan devam etmiyordu var Varovayı anlatacağım zaten. Ama tespitlerinin ve e, ilaçlamalarının yapılıp arının sezona sağlıklı sokulması. Yani baharda yaptığınız uygulamaların hepsi sizin sağlıklı bir bal sezonuna girişinizi sağlayacak bir şey. Ondan sonra zaten sonbahar uygulamaları. Yani sezonumuz kısıtlı olduğu için bizim ilkbahar uygulamaları dikkat ve tespitlerin nasıl çalışacağımızın bir belirtisini kafamızda oluşturmamız gerekiyor ve nasıl bir sezon geçireceğiz yani aramız güçlü mü değil mi arımız zayıf mı biz bu arayı çok mu bakım yapacağız yoksa arı kendi kendine bile yürüyebilecek güçte mi biz bundan bölmeler yapıp arı çoğaltabileceğiz mi bu kararları hep bu dönem veriyoruz bahar kontrollerinde karar vermeye başlıyoruz aralarımız bizim aralarımız çok güzel çıktı bu sene bu sene çok verimli bir sene olacak. Biz bu araları hızlı geliştiririz. Belki bunlardan aralarda çoğaltırız gibi tespitler yapmaya başlıyoruz kafamızda. Yani planlamaları yapıyoruz ilkbaharda. Şimdi ilkbaharda bir de kovan temizliğimiz var. Şimdi bu da kovanın içerisinde kullanılmayacak çerçevelerin alınması falan tamam yapıldı ama kovanın kendi aksamları da çok kötü olabilir. Yani kovan rutubet çekmiş olabilir. Küflenmeler olabilir. Tabanı siyahlanıyor. Tabanı olabilir. Şimdi son zamanlar bu havalandırmaların artmasıyla kovanlarda bunlar yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı. Yani polenlikli kovanlar bunu biraz daha ortadan kaldırıyor. Veya havalandırmaların olması kaldırıyor. Yani bazen bazı harcılarımız bahar temizliğine yapmadan bile direkman devam ediyorlar yani. Ama temizlik yapılmasında faydamın var, çok fayda var arkadaşlar. Of. Yani kovanın altındaki orutübet ortamı küflü ortamı ortadan kaldırdığınız zaman arının çalışması hemen değişiyor. Olur mu? Tamam. Onları anlatacağım bakın. Yani kovanın rutubetli, küflü, işte kararmış tabanlı bir kovandan arayı temiz kovana aldığınız zaman şöyle karşıdan oturun sene önce değiştirdikten sonra oturun sene tamamen çalışması değişiyor. Ee, çerçevelerde kullanırken de işte eski çerçeveleri ben de eskiden çok kullanırdım. Rahmetli bir arkadaşım var. Beraber ara bakıyoruz. Benim öğrencim yani şey O mesela bir gün ara bakıyoruz. Aynı köyde şey Çerçevenin bir tanesini çıkarttım. Hafif şöyle altında böyle 2 santimlik ufak bir küf var. Ama diğer taraf pırıl pırıl sapsarı petek yani. Baktım şöyle dedim ya bunu koyayım dedim ya. Koyma dedi onu dedi. Çok konuşmaz böyle koyma onu dedi. Ne diyorsun dedim ya. Kokla bir dedi kokla dedi. Kokladım abi. Yani elinde mikroorganizmayı direkt bak kovana koyuyorsun yani. işte. Yani öbür türlü diyorsun ki ya işte bu petek iyi idare eden arı temizler. Temizlemiyor mu? Arı ne petekleri temizliyor biliyor musunuz yani? Ne Yani böyle bakmak istemeyeceğiniz petekleri koyduğunuz zaman pırıl pırıl ediyor. Ama arıyı o kadar çok uğraştırıyorsunuz ki. ve Ondan sonra kestim böyle azıcık bir küf çıtada bile şey olsun hiç uğraşmıyorum. Direktman kesiyorum. Niye uğraştırayım arıyı? Ben o arıyı geliştirmeye çalışıyorum. Bir ortamı mikroorganizmayla, yani faydalı mikroorganizma ayrı, küf arı için faydalı bir mikroorganizma değil. Zararlı olabilecek, ona zararlı değil ama ortamda zararlılık oluşturabilecek bir organizmayla bile doldurmanız o ortamını bozmanıza sebep oluyor. O ortamın temizliğini ortadan kaldırıyorsunuz ve onun için daha zararlı olan mikroorganizmalara kapı açıyorsunuz. Direncini kırıyorsunuz. Onu tamamen kullanmayacaksınız yani. Ortadan kaldıracaksınız. Çalışan arı poğanın üzerinde karıncalar dolaşabilir mi? Dolaşıyor. Tabii tabii dolaşıyor. Ya karıncalar hazır beleşe konuyorlar biraz. İşte kenarda arı ölüleri, kalıntılar, artıklar, mum parçaları, polen kalıntıları hepsini taşıyorlar. Biz yapıyorlar biz yapıyorlar. Şimdi bir ne? Bize temizlik yapıyorlar. Biz itiyoruz bir de Karınca asitini biz varova ilaçlamasında kullanıyoruz yani. Arılar kızıp saldırsa bile bazen karıncaları döküyorsunuz. Karıncalar otomatik var formik asit salgılıyorlar. Onlar formik asit salgılınca arılar yanıyor. O kokuyu rahatsız ediyor. Kokuyu yakınca onları arı direktman saldırı pozisyonuna geçiyor. Sizin için de rahat olmuyor ama bir bakıma da şey diyorum ki yani formik asiti direkt kullanıyoruz zaten. Direkt karıncayı dökmekte doğal bir şey uygulama esasında. Ya kovanda aşırı rahatsızlık verecek forma gelene kadar baş edemiyorsunuz yani bazen. Benim de var şimdi aralıkta eski kovanlar. Kapağı koyuyorum üstüne. Kap saçla kovanı da gölge bir yere koymuşum. Kovanın yeri çok güzel. saçta o eski kapak arasında karınca yerleşmiş. Şimdi bu kapağı alıyorum ayırıyorum başka bir kapak getiriyorum koyuyorum. Hepsini taşıyorlar buraya tekrar buraya. Yani onlar onların yiyiz, onlar ha? için tercih kovanın eski olması değil. Kovanın bulunduğu yerin güzel olması. Altta da hazır arı var. Oradan beleş gıda da var. Yani ben kapağı değiştiriyorum. Onlar tekrar o kapağa yerleşiyorlar. Yani. İyi kapağı taşımıyorlar onu yapacaklar diye korkuyorum. Zaten yani karınca bir taraftan sarıyor ısırıyor. Formik salgılıyor. Arı kızıyor o saldırıyor. Zaten huylu bir arı. Ya o kovana hiç bakmak istemiyorum yani. Kendi aralarında takılsınlar. E biz bir de kek falan da koyuyoruz. Şimdi onlar bir alan bulursa hazır oradan kekten de faydalanıyorlar. Aşağıda arı ısıtıyor. Kapağın olduğu yer soğuk havada da sıcak. Zaten birçok haşerat var. man kapağın arasına yerleşiyor. Kapakla tahta arasında hemen oraya yerleşiyor. Bizimki akrepler bile oraya yerleşiyor yani. Hemen bakıyorlar sıcak yer. Yani kullanılabilir. Yenmiyor. Etki ediyorsa ha, iyi. Sarımsak iyi mi? Karınca Arı ne kadar sarımsal seviyor acaba? Lütfen <gülüyor> <acaba? gülüyor> sağ olun bizim hanım sarımsak hastası. Kap hemen evet. varsa daha <gülüyor> İyi. Mevsim olarak olmuşan var. Şöyle 2 milimlik, 3 milimlik